Evet, bu ayin Bu? Tabii. Evet, bu? Siyah. Pafya rengi. Pafya rengi. En sonundaki siyah. Siyah. Aa dondurma. Dondurmalım. <gülüyor> <gülüyor> evet, hadi gel oynayalım mı? Evet. Tamam. Ben sana Tamam, sen bana Dondurma verir misin? Tamam öyle aç. Tamam. Açalım şurayı. Aç. Al. Al sen kaşığını. Tamam. Hangi dersiniz? Ben pembe istiyorum. Pembe? Evet. Pembe bir dondurma yiyeceğim. Hmm. Çok mutluyum şu an. Al. Teşekkür ederim ki beni kandırıyorsun. Ağladım. Teşekkür ederim. Dondurma dondurmaların çok güzelmiş. Nereden getirdiniz bu dondurmaları? Oradan getirdim. Maraş'tan mı? Evet. Orası Maraş. Çok güzel bir dondurma. Bu dondurma ne le? Ben Çilekli mi acaba? Evet. Çok teşekkür ederim. Aa mavi de mi getirdin bana? Evet. Hadi koy bakalım. Wow. <gülüyor> Dondurmalarım düştü. Erimeden hepsini yemem lazım. Hava çok sıcak. Ne kadar dondurmalar? 3 ee, lira. 3 lira. Çok teşekkür ederim. Al bakalım paranı vereyim. Çok teşekkür ederim. Limonata var mı acaba? Limonata var mısın? Alabilir miyim bir tane? Alabilirsin. Limonata. Limonata mı? Evet. Çok... <gülüyor> ben içeceğim ama. <gülüyor> Çok güzel. Sen kendin mi yaptın bunları? Evet. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Masal, bir şey söyleyeceğim. Keşke bunlar gerçek dondurma olsaydı. Evet. O zaman bir stand olsaydı. Ben هنا sihir yapacağım. Sihir mi yapacaksın? Evet. Büyütecek misin bunu? Gerçek dondurma mı yiyeceğiz? Evet. Hadi o zaman. <gülüyor> <gülüyor> başlayacağız. Sunta tamam mu? Hoşça kalın.